Yani işte, eşitlik kazandırırız. Herkesi. De tamam. O zaman yine sizden rica edeceğiz tamamlamak için. Şey, eşitlik, eşitlik herkese kazandırır derken. Çok küçük küçük. Çünkü hani şey düşünmesinler. Sadece kadınlar kazanacak bu işten. Yok. Eşitlik kazandırırız. Eşitlik kazandırırız misal düzeyde teşvikli bir her türlü eşitlik kazandırır çok, çok güzel. Evet, evet, evet. evet. Tamam. Okey. O zaman siz ben teşekkür ediyorum. biraz. Ediyoruz. biraz, ediyoruz. biraz evet.